benim de sevdam gençlere yani bunu bilsinler e, laf olsun diye söylemiyorum e, Allah sadece bizim insanımızın milletimizin gençliğine değil bütün gençliğe kendi aşkına lütfeylesin istersen e, bunu dedik buradan işe girelim Hz. İsa bir gün bir delikanlıyı görür bir şehirde delikanlı yaklaşır der ki ya İsa bana dua et de Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul olayım. Hz. İsa da Allah sana sevgisinden, muhabbetinden ihsan eylesin buyuruyor duasında. Aradan bir müddet geçiyor, zaman geçiyor. Aynı yere Hz. İsa gelir. Vaktiyle karşılaştığı bu delikanlı yarar. Nerededir? Sorar. Derler. O delikanlı efendim şimdi filan dağda daha şehre de inmiyor. O benim arkadaşım dostumdu diyorum bulmam lazım. Neyse bir delil alır yol gösteren denilen yere gider bakar ki delikanlı genç oturmuş tefekkür halinde murakabe halinde bir tepenin dağın üzerinde derin bir murakabede Gitmiş başka alemlere. Esasen buraya gelmeden şunu ifade edeyim. İnsan maddeyle her ne kadar arzda yürüyorsa, toprak üzerinde yürüyorsa da aslında gönlün de çok değişik yerlere gider. Ve olduğu yerden değil de belki ruhen gezdiği yerlerden zevk alır. O bakımdan e, bazı insanlar için olduğu mekanlar da mühim değildir. Bilmem anlatabiliyor mu? O genç de işte öyle bir mekanda, dağın tepesinde bir alemde. Hazreti İsa nida ediyor. Hey genç, gençte ses yok. İkinci bir defa. Hey genç, üçüncü defa. Hazreti Cebrail gelir, dokunma ona diyor. Neden diyor? Ona şimdi diyor, senin duan nedeniyle Cenab-ı Sevdasından bir zerre ihsan ile. O şimdi o sevda ile meşgul. Hiçbir şey düşünemiyor ki. Şu anda onu sen testere ile ikiye bölsen bunu dahi duymaz. Allah Allah. Şimdi efendim yahu Allah aşkının ne kıymeti var? E oğlum Memlana'ya demiştir aşkı tarif eder misin de demiş ki ben ol bilesin. Değil mi? O aşkın çok kıymeti var.